Merhabalar, ismim Cevair. Bu videoda Winch'de dökümünü checkout ve checkin işlemlerinden bahsedeceğiz. Ee, tekrar e, Winch'de bir dökümanı buluyorum. Ee, Browse'dan folders'an, Quality altındaki Process FME klasörüne gittim tekrar. Ee, burada bir FME dökümüm var. Bunu checkout ve checkin yapacağım. Şimdi checkout dışarıya almak, checkin tekrar içeriye e, aktarmak anlamına geliyor. Yani şu anda bu A1 versiyonundaysa yani A revizyonu birinci iterasyonundaysa, buna A1 versiyon diyoruz. Ben bunu çek alt ettiğimde A1'i dışarı alacağım. üzerinde değişiklik yapıp check in'le içeriye göndereceğim. A2 olacak. Bu dokümana aynı şekilde search'ten de adını ya da numarasını search'e yazarak da ulaşabilirdik. Ee, bu şekilde. Buradan da gerekli işlemleri yapabilirdik. Ben Brows'tan gelmeyi tercih ettim. Checkout işleminde öncelikle dökümanı bulduktan sonra seçip Actions'dan Checkout ya da direkt sağ tıklayıp Checkout yapabiliyoruz. Seçmek şöyle işe Birden Bir fazla dökümanı üzerimize Checkout edeceksek, kendi üzerime kilitleyeceksem seçip ikisini birlikte Checkout edebilirim. Ben şimdi sağ tık Checkout yaptım. Dökümanı dışarıya aldım. Bu işlemden sonra döküman benim üzerimde olduğunda şu şekilde check it out to you diye e, gösteriyor. Bu dökümanı başka bir kullanıcıyla şu anda e, görüntülersem, bunu da yeni bir winchee sayfası açarak göstereyim. Aynı dökümanı, şimdi başka bir kullanıcıyla aratacağım. Yıldız 0 geçiyor içinde. Evet, dökümanı buldum. Bakın dökümanda bu PFMA dökümanında, bu arada içinde 0 0 geçen her şeyi buldu. Buraya geldiğinde check it out by Cevahir Yıldırım diyor. Yani şu an Cevahir Yıldırım bunun üzerinde çalışıyor. O yüzden ben buraya sağ tıkladığımda Checkout edemiyorum. Kapalı şu anda. Yani dökümanda aynı anda bir kişi çalışabilir. Plalem size bunu sağlıyor. Şu anda başka bir kullanıcıya girdiğimde checkout edemiyorum. Ee, administrator kullanıcısıyla. Bunu aşağıya aldım. Bende checkoutlıysa da e, üzerinde sarı olarak gözüküyor. Ve aynı zamanda üzerinde checkoutlı olan döküman. Home sayfamda e, daha önceki eğitimlerde bahsettiğimiz check work'te de. Yani üzerinize çek outlı olan işlerde. Direkt en üstte en son çek out yaptığınız gözüküyor. Geri gidelim klasörümüze. Checkout işlemi bu şekilde. Check-in işlemi de gene üzerine sağ tıklayıp tabi check-out'tan sonra e, tıklayıp bu Excel'i indiriyorsunuz masaüstünüze. İndi şu anda. Üzerinde ilgili değişiklikleri yaptığımı düşünün. Daha sonra sağ tıklayıp check-in diyorum. Check-in sırasında bana yükleyeceğim dökümanı soruyor. Seçiyorum. Ve bu az önce indirdiğim dökümanı Üzerinde değişiklikleri yaptıktan sonra yüklüyorum. Comments'e de check-in yorumumu yazıyorum. İlgili değişiklikler yapılmıştır. Ve OK diyorum. Şimdi doküman A1'di. A2 olarak PLM'de ömrüne devam ediyor. Ve check-in tamamlanmış oldu. Şu anda yandık ikon gitti. Ben diğer kullanıcıyla aynı aramayı tekrar yaptığımda Artık dokümanı A2 olarak görüyorum ve sağ tıkladığımda artık checkout edebiliyorum.